anıları, seyrede durdum her şeyi Şimdi nasılsan, bende de aynı bildiğin gibi Yaktım geçmişi, silip baktım ne var ne yoksa Yazdım seninle, yaşayıp tattım o her şeyi Çizdim durmadan, boyun okusunu eşsizliğini Baktım her gece, yanı başımdaki sensizliğe Aşktan aşktan çıkardım baştan baştan Hepsi aşktan aşktan çıkardım baştan baştan Öktüm anıları Seyrede durdum her şeyi Şimdi nasılsan Bende de aynı bildiğin gibi Yaktım geçmişi Silip attım ne var ne yoksa Yazdım seninle Yaşayıp tattım o her şeyi Çizdim durmadan Boyunu posuna eşsizliğini Baktım her gece Yanı başımdaki sensizliğe Sustum nasılsa Elbet bir gün gelirsin diye Silip attım ne var ne yoksa Yazdım seninle Yaşayıp tattım o her şeyi Çizdim durmadan Boyunu pusunu eşsizliğini Baktım her gece Yana başımdaki diye Sustum nasılsa Elbet bir gün gelirsin diye Hepsi aşktan aşktan Çıkardın baştan baştan Hepsi aşktan aşktan çıkardın baştan baştan Hepsi aşktan aşktan çıkardın baştan baştan